Bu astrokozma takipçileri bir önceki videomuzda Venüs gezegenini incelemiştik. Bu videomuzda ise Venüs burçlarda konusuyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Venüs sevgi ve güzellik gezegeni olduğu kadar zevklerimiz ve sevdiğimiz şeyleri de ifade etmektedir. Ayrıca parasal ve maddi kazançlarımızı Venüs burcumuzun yerleştiği konumdan anlayabiliriz. Bu yüzden Venüs burçlarda nasıl çalışır ve neyi ifade etmektedir iyice öğrenmemiz ilişki ve para potansiyelimizi anlamamıza yardımcı olacaktır. Bir önceki videomuzda Venüs gezegeni retro hareketi ve karmik etkilerini detaylıca incelemiştik. Bu videomuza kanalımızın gezegenler oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim. Venüs burçlarda nasıl çalışıyor? Tek tek öğrenelim. Venüs'ü Koç burcunda olan kişilerin ilişkilerinde tutkulu, kendine güvenen, hevesli yapıları vardır. Aceleci oldukları için çabucak aşık olup bir ilişki içerisine girebilir. Aynı zamanda çabuk vazgeçtikleri için de uzun vadeli ilişkilerle ilgili problem yaşarlar. Ayrıca ev zor partner adayını seçerler. Ben duyguları çok ön planda olsa da İlişkilerinde inanılmaz fedakar insanlar olurlar. Venüs koçlar için sevmek ve sevilmek çok önemlidir. Bu yüzden ilişkilerinde partneri tarafından sevilmek ve onunla gurur duymak isteyeceklerdir. İlişkilerinde iyi bir arkadaş olurlar fakat ben duyguları çok ön planda olduğu için övgü bekler ve önde olmak dikkat çekmek isterler. Enerjileri çok olduğu için sürekli hareket halindedirler, adrenalin sporlarını çok severler. Onlara ne alırsanız alın sevildiğini hissettiğinde bir çöp bile almış olsanız dünyanın en mutlu insanı olurlar. Venüs boğada olunca sevginin ölçüsünü maddi değerle ölçerler. İlişkilerinde seçici oldukları kadar maddi ve manevi rahat etmeyi beklerler. Lüks ve pahalı şeyler, kaliteli şeyler hoşlarına gidecektir. Dolayısıyla Venüs boğalar pahalı hediyelerden çok hoşlanırlar. Hayatlarında sahip olduğu şeylerin bir kalite ve standardının olmasını, göze ve kulağa hitap etmesini beklerler. Venüs Boğa'da yönetici olduğu için onları maddi anlamda koruyan, şans veren bir yerleşim olur. Harita potansiyeline göre fırsatlar ve şanslar hem onlara gelir hem de onlar başkasına şans ve fırsat verirler. Bu yerleşimin doğurganlığa da çok fazla faydası vardır. Venüs Boğa'lar müzik, sanat, estetik ve güzellik alanında para kazancı elde edebilirler. Aynı zamanda çok güzel parayı idare edebilirler. Ya da çevresinde böyle insanlar olabilir. Venüs ikizler burcunda çok keyifli değildir. Çünkü onlar tek bir kişide aradığı sevgiyi, aradığı kriterleri bulamayabilir. Bu yüzden sürekli ilişki halinde olmak, sürekli ilişki değiştirmek gibi durumlar yaşayabilirler. Eğlenceli, sıcakkanlı, konuşkan insanlardır. Etraflarında bu yüzden çok fazla insan olur, çok fazla arkadaşları vardır. Fakat duygusallık yerine daha akılcı ve mantıklı ilişkiler kurarlar. Çok meraklı oldukları için ilişkilerini temel konuşmak, sohbet etmek ve bir şeyler öğrenmek olabilir. Ayrıca gezmek ve seyahat etmeyi çok severler. Ağır ve bedensel işleri hiç sevmezler ama el becerileri oldukça gelişmiştir. Basın, yayın, yazım ve çizim yetenekleri çok fazladır. İlişkilerinde bir problem yaşadıklarında ya da fikir ayrılıklarına düştüklerinde fiziksel tartışma ve kavga etmek yerine daha aklıyla ve bilgisiyle insanları adeta diliyle döver. Venüs ikizler kolye, küpe, yüzük gibi emitasyon takılara bayılırlar. Bu yüzden Venüs ikizlere hediye almak istediğinizde kitap ya da emitasyon takıları tercih edebilirsiniz. Venüs yengeç öncelikli olarak doğurganlığı arttıran bir yerleşimdir. Diğer taraftan ilişkiler bazında baktığımızda her şeyi ağırdan almak isterler. Çünkü duygusal acı yaşamak istemezler. Bu yüzden kendilerini garantiye alırlar. Daha sevecen, anaç veya babacan özellikleri ilişkilerinde çok fazladır. Bu yüzden herkese karşı bir anne ve baba şefkatiyle yaklaşabilirler. Bazen bu davranışları partnerlerde geri tepebilir. Çünkü bu şekilde davranarak ilişkiyi ebeveynlik durumuna dönüştürme tehlikeleri vardır. Her şey kötü giderken bile yuvaya sahip çıkabilirler. Bilinç altlarında kıtlık bilinci sahibi oldukları için yuva konularında alan, getiren, evi yiyecekle dolduran, herkesi besleyen bir şekilde davranırlar. Kırılgan ve alıngan olmalarına rağmen eli açık, fedakar yapıda insanlar olurlar ve ilişkilerinde bu yüzden zarar görebilirler. Venüs'ün doğası aslan burcunda gösterişli olmak, kendini göstermek ve görkemli olmak üzerine çalışacaktır. Bunun için Venüs aslanlar para harcamaktan bile çekinmezler. İlişkilerinde fark edilmek, saygı görmek isterler. Ve bu burcun kadını da erkeği de güçsüz birine bağlı olmak, muhtaç olmak istemeyecektir. Aynı zamanda sosyal yaşamı gezmeyi çok severler. Hayata bir kere geldim, her şeyi yaşamalıyım diye düşünürler. Benim saptanlar yaratıcılığını ve rol yeteneğini kullanarak çok güzel para kazanabilirler. Etrafındaki kişileri kolayca etkileyebilen ve herkesi etrafında toplayan, İş bölümü ve organizasyon konusunda yetenekli insanlardır. Gece hayatını çok severler, yorulmak nedir bilmezler. Çok kolay arkadaşlık kurarlar ama yine de arkadaşları konusunda oldukça seçici davranırlar. Aşırı gururlu ve özgürlüğüne düşkün kişiler olurlar. En büyük hayali yükselmek, başa geçmektir. İpler elinde olsun isterler ve hata kabul etmezler. Sağlıkla alakalı kalp, omurilik, kanla ilgili diğer kişilere göre daha hassastır. Altyazı Venüs Başaklar çok sorumluluk sahibi insanlardır. Aşırı çalışabilir ve sorumluluk yüklenebilirler. Kendilerine çok fazla yüklendikleri için bu yüzden sağlık problemleri yaşayabilirler. Aşırı sorumluluk yüklenmek yerine dengeli bir şekilde sorumluluk alıp biraz daha dinlenmeye özen göstermeleri gerekiyor. Her zaman ilişki ve kazanç konusunda mükemmeli aramak ve yapmak isteyeceklerdir. Bu yüzden mükemmeliyetçi olmakla hem kendilerini hem de çevrelerindeki ilişkide oldukları kişilerin hayatında keyif almalarına engel olurlar. Herkesle eleştirirler ama eleştiri kabul etmek istemezler. Çok fazla idealistirler, boş hayaller kurmazlar. Rasyonel işlere ve gözüyle gördüğü şeylere inanırlar. Evinde, işinde çok fazla titizlikle çalışırlar. Sorun yaşamamak adına her şeyi planlarlar. Dağınıklık ve kaos içeren ortamlarda hoşlanmazlar. Venüs başaklar eşlerini geliştirmek ister, eşlerinin de onu geliştirmesini beklerler. Ayrıca onlara ihtiyaç duyulsun bayılırlar. Evlerini güzelleştirmek, yaşanabilir bir hale getirmek için masraf yapmaktan kaçınmazlar. İşlevi olmayan hiçbir şeyi de hayatlarında tutmak istemezler. Sorumluluk almanın yanında yardım etme istekleri de çok fazladır. Karınca ile ateş böceği hikayesindeki karınca Venüs başaklardır. Venüs terazi burcunda kendi yönetiminde olduğu yerdedir. Bu yüzden daha rahat edecektir. Dolayısıyla aşka aşık romantik insanlar olurlar. Yaşamdan zevk almak için güzellik ve uyum onlar için çok önemli olur. Kavgalı ortamlardan ve pis ortamlardan direkt kaçarlar. Her türlü kötü ve acı verici olay karşısında kısa zamanda uyum sağlamayı beceren insanlardır. Sosyal ilişkileri çok güçlüdür. Toplantı ve eğlencelerde aranılan kişiler olurlar. İyi, güzeli ve estetik olanı severler. İlişkilerinde iyi bir gözlemci ve ara bulucu insanlardır. Sanatçı kişilikte olan, estetik ve güzelliğe önem veren uyum ve ahenk içerisinde arkadaşlık isterler. Resim yapmak, şiir yazmak, şarkı söylemekten çok zevk alırlar. Güzellik ürünleri üreten firmalarda, estetik alanlarda, iç mimar, dekoratörlük, kozmetik, saç tasarımı ve yaratıcılık gerektiren konular üzerine çalışabilirler. Gerek fiziksel gerekse ruhsal yönden çok çekici insanlardır. Çevresinde de böyle insanlar olsun diye beklerler. Bu yüzden hoş görünmeyen kişileri belli etmeden etrafından yok ederler. Zarif, alımlı, çok kibar ve yaratıcı insanlardır. Keyfine düşkün oldukları için maddi olarak rahat etmek isterler. Venüs akreplere geldiğimizde burada çok tutkulu ve derinden seven ama bir o kadar da zor olan insanları görmekteyiz. Venüs terazinin tersine daha pasaklı, huysuz, can sıkıcı ve birazcık beceriksiz taraflarını ortaya çıkarabilirler. Daha gizemli ve derin ilişkilerden hoşlanırlar. Aşkın cinsel yanı ön planda olacak ve çok meraklıdırlar. Her şeyin iç yüzünü bilmek isterler. Onlara bir ilişki geldiğinde ilişkiyi değiştirip dönüştürmeye çalışırlar. İstediğini bulamayınca da ilişkiyi yok ederler. Acayip kıskanç insanlardır ve bu kıskançlık kişileri çok zorlayabilir. Duygusal olarak kabalaşabilir, eril bir enerji yansıtabilirler. İlişkilerinde parayı yöneten, sevdiği kişilerin çıkarlarını her zaman gözeten insanlardır ve bu konuda asla ödün vermezler. Sevgisini göstermekte çok acele ederler ve gerçekten seviyorlarsa ilişkilerinde eli açık, verici insanlar olurlar. Venüs yaylarda özgürlük teması çok ön plana çıkar. Yay burcu insanların da olduğu gibi burada da neşe ve umut saçan bir kişilik verecektir. Parlak ve ayartıcı bir çekicilikleri olur. Dışarıdan daha davetkar, yakından daha soğuk ve etkisiz gibi davranabilirler. Genelde Venüs yayların bağlanma korkuları olabilir. Arkadaşça ilişkilerden hoşlanır bilgi alacağı ve zekasını, aklını paylaşacağı insanları severler. Her türlü ilişkisinde önce arkadaş olmaya inanırlar çok dürüst ve yimsel kişilerdir. Aynı zamanda parayı çok kolay harcarlar. Yabancı bir eş, yabancı bir arkadaş mutlaka hayatlarında vardır ve yabancı kültürleri gezmeyi çok severler. Yay burcunun yapısında değişken bir özellik vardır. Dolayısıyla Venüs yay burcunda olduğunda kişilerde aşkın ateşi çabuk sönecektir. Her zaman kendilerinin özel olduğunu hissederler. Özel bir yetenekleri olduğunu düşünürler fakat bu yeteneklerinden emin olamazlar. Bu yüzden de sürekli arayış içinde olurlar. Venüs Oğlak Burcu'nda duygusal ilişkilerde temkinli olmak, düşünceli olmak, saygı ve ciddiyetin ön planda olması söz konusu olur. Kabul edilmeme korkusu yüzünden kendilerini geri çekerler. Bu korkularından dolayı duygularını ifade etmek konusunda açık davranamazlar. Eşlerinin toplumda saygın ve statülü biri olması onlar için çok önemli. Her şeyi kendi çıkarı açısından değerlendiren insanlardır. Ve ilişkilerde bazen çok sıkıcı olabilir. Sevgi ve güzellik gezegeni burada etkisini yitirir. Sorumluluklarını iyi bilen, çok çalışan, büyük bir örgütlenme yeteneğine sahip kişilerdir. Bulundukları her yerde yönetim kadrosunda olmak isterler. Oğlak Burcu'nun bir tarafı su, bir tarafı topraktır. Su tarafında bir kuyruğu vardır. Yani bir tarafı balık gibidir. Bu yüzden aslında içinde çok hassas insanlardır. Dolayısıyla saygı görmek çok önemlidir. Cinsel ve duygusal olarak çok geç olgunlaşırlar. Bu yüzden ne kadar geç evlenirlerse o kadar yararlı olur. Başlangıçta evlilik zor bile gelebilir. Çünkü sevgisini göstermekte çok zorluk çeker. Ama Venüs oğlaklar evlendiklerinde hiçbir zaman eşini aldatmayı düşünmezler. Onlar için ilişkilerin bir title'ı vardır. Özellikle ilişkilerinde maddi güvence, etiket ve mantık ararlar. Burada biraz aldırmazlık ve soğukluk olabilir. Hep ileriye gitmek, bir üste çıkmak isteyen insanlar olduğu için zamanlarını hep verimli geçirirler. Hiç boş zamanları yoktur. Kararlılık, bağlılık ve dürüstlük kesinlikle Venüs oğlakları içindir. Venüs kovaya geldiğimizde herkesi seviyorum mantığı vardır. İlişki kurduğu kişilerin onu daima heyecanlandırmasını ve etkilemesini bekler. Birçok kişi için aşk evlilikle sonuçlanabilir ama venüs kovalar için aşk evlilikle bitmeyebilir. İlişki çok doğaldır bu yüzden evlilikle bitmesine gerek yoktur. Bu yüzden etrafındaki kişiler onları biraz tuhaf karşılayabilir. Özgürlüğüne son derece düşkün insanlardır ve bu konuda karşı tarafı gayet açık ve nettir. Hiçbir şeyini saklama gereği duymaz. Çok değişik yaşam deneyimlerine çekilebilirler. Özellikle ilişkilerinde yaratıcılığını göstermek isterler. Modern ve yenilikçi bir kafa yapısına sahiptir ve her türlü yenilik için para harcayabilir. Venüs kovalar özgürlüğünün kısıtlanacağını düşünürse direkt oradan kaçar. Sırf bu yüzden uzun süre evlenmek istemeyebilirler. Çok geniş bir vizyonları vardır, ileriyi görebilen insanlardır. Bir inanç uğruna her şeyi feda edebilirler. Ortaklıklar, kooperatifler, dernekler gibi alanlarda çalışmaktan büyük bir keyif duyar. Venüs balıklar yaşamın büyük bir kısmını sevgiyi aramakla geçirir. Venüs burada yüceldiği yerdedir. Ve burada sevginin ve acımanın en üst formu vardır. Her zaman sevginin peşinden gitmek isterler. Gayet eli açık, yufka, merhametli ve şefkatli insanlar olurlar. Ve bu yerleşimle bazen kararsız ve dağınık bir yapıları olabilir. En kötü tarafları çabuk hayal kırıklığına uğramalarıdır. Evrensel sevgi ve anlayışı hissetmek isterler. Venüs balıklar, platonik aşk yaşayabilen kişilerdir. Bazen ilişkisini ve partnerini fazla idealize edebilirler. Estetiğe ve keyifli ortamlara çok düşkün insanlardır. Müzik, dans, şiir gibi konularda yetenekli ve başarılıdırlar. Her zaman rahatı ve huzuru olsun isteyen insanlardır. Tüm dünyada barış isterler. Genellikle gönüllü hizmet kurumlarında çalışmayı çok severler. Venüs balıklardan ressamlar, ozanlar, dansçılar ve sanatçılar çıkabilir. Oldukça yaratıcı kişilerdir. Evet, bir eğitimin daha sonuna geldik. Venüs burcunuza göre kendi harita potansiyelinizi inceleyebilir ve maddi şanslarınızı ve ilişki potansiyelinizi öğrenebilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına bırakarak bizlere iletebilirsiniz. Bundan sonraki videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Venüs Evlerde videosuyla görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.